Çirincenin tadını çıkartıyoruz bir tane. Evet, çok güzel. Her ne kadar şarapların tadına bakamasak da manzarasının... Tadına doyuruz. doyuyoruz. Doyuyoruz? <gülüyor> doyuyoruz. Gelip de görülmesi gereken önemli bir şey, Nefes'te de gördüğünüz gibi antik değerleri. Bunlar Şirinci'ye değer katıyor. Siz nereden geldiniz? Değer katıyor. Bak karanandaki. bir videonun daha sonuna geldik